Evet, inşallah oynayacağız akşama. Şu şeyi bir düzeltebilseydim. Bu değil. da değil. Hemen geliyorum. Şunu bir kapatalım. Oh. Evet, hoş geldiniz sonunda. Şimdi kardeşim ya Azeri'den salamlar öncelikle. Komik değil de farkındayım. Şimdi <gülüyor> burda bizim birazcık çok değil yine birazcık bir üretimimiz söz konusu. Burda biz en sonki bölümde bunu üretiyorduk. Dakikada iki tane çıkıyor, iğrenç bir sayı ama olsun. Çok da umurumdaydı benim. Efendime söyleyeyim. Burda da of tazlık zibilyon tane birikmesi lazım bundan. Efendime söyleyeyim. Başkan olmuştu. Şunu upgrade'ledik. Buradan artık her Allah'ın günü boru akır- boru gelecek. Çünkü bor üretimini malumunuz biliyorsunuz. Geçen bölümden. Evet, dakikada 1,92 parça üreten bu arkadaşımıza selamlarımı yolluyorum. 20-20 üretip cidden 40. ha. Peki niye bu kadar duruyorsunuz? Biriniz gidip biriniz geliyorsunuz. Masumatimi çıkıyor. 80 olduğu için sayın içerik üreticisi arkadaşım. Değil mi? Bence de. Tamam. Şunu bire düşürebilirim artık. Zaten bunlar teklemeye başlayacak bir süreden sonra. Hmm. Şekersiz kola da ayrı bir güzel. Adam tamam. bunların ikisi birbirine bağlı da boş ver işte. Bir ikisini ne sorguluyon değil mi? Şimdi <gülüyor> biz buradan boru çıkarttık. <gülüyor> evet, güzel. Bu büyük bir gelişme. Ne alaka ama 20-20-40 işte daha sıkıntımız ne acaba? Ha sıkıntı şuymuş okey. Bu giderse sıkıntı çözülür. Bir tanesi birikiyor çünkü. Fark ettim onu. Şimdi burası üretime devam ediyor fakat. Fakat ne kadar bant Tam sıkıntı yok sen birikebilirsin. Buradan borularımız. Ha evet biz buraya ellemeyecektik bir şey lazım olursa diye. En üstten boru gidiyor. Güncümüz neydi bizim? Her şey alacaktık. Şimdi orayı neden MK1 bantla yapacağım diyen kardeşim. Ne olmuş lan buraya? Evet artık sökebiliriz bunu. Evet çok da güzel oldu bence. Ortadakilere gitmiyor. Arkadan plakaya gidelim. Grava plaka üretimi. At, şunu ver. Güzel. Üstüm dolu değil ya. Kim demiş dolu diye? Bak, gayet boş. Bence. Ömrümüzün yarısı burada zaten bantları şey yapmakla geçiyor. Geçirmekle bu tarafa bam güm güm güm sarımsak döveceği evet gayet güzel bence Bugün buradaki ağaçları kesmeye geleceğim. Bu arada Marmaris'te yangın çıkmış. Hayır, şu an haberim olmuyor. İki yıl önceki, bir yıl önceki yangından. Ben şu ankinden bahsediyorum saygıdeğer arkadaşım. orada mükemmel şekilde tutmaları birbirlerine. Çok iyi. Ama maalesef ma ma ki Şimdi bunlar dakikada 40 40 götürdüğü için 80 yapıyorlar ortalama. Şimdi ben bunu akıllı ayıracağım var mıydı benim, vardır şimdi kesin yokmuş iyi şükür en azından o şey olmadık göt olmadım o da iyi şimdi mecburen böyle götürmek zorundayım elimdeki minimum kaynakla maksimum iş yapacağım. minimum kaynak maksimum iş Anlatabiliyor muyum derdimi? Bir derdim var. Şimdi amacım benim bunları o kadar da mükemmel bir şekilde götürmek olmayıp, işlevsel olmasına birazcık daha özendiğim için, şu an, orayı öyle bıraktım. Ama yani ka geceleri kabus görecek bir kitlem olduğu için buradan götürmek zorundayım sanki. İşte gene gitmedi de o kadar. Olsun gitti işte. Sorgulamayın. <gülüyor> Bence gayet güzel. Keskin girişler. Tabii ki de buradan götüreceğim. Şimdi anca böyle yapacağım. Çünkü Kerem deden buna çok kızar. bence gayet güzel yine. Ha! ha Öldük. mi? Ölmedik. İyi. Full damage aldık bence yeterince. Amacım ci amacım shift'e basmaktı ya. Cidden. Hiçbir zaman shift'e basamayacağım bu oyunda. Neden olmasın yani? Aslında tuşlardan düzenlersem ama. Şu an yapabileceğim maksimum işe odaklandığım için bu arada yamuk olduğunun da farkındayım. Bence gayet düzgün, hiçbir şekilde karışılmaz bir stilde. E eh. İşte geçsin o kadar da değil mi? Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne tiryaparım. Sen ne beni oyala ne omuz ovalı, işime bakarım. Ben o nazı çekemem, günaha giremem, kötü söz edemem. Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem. Acılarım heveste, güneş açar aheste, bir kabalı kafesteyim. Topu topu bir beste, arası rabı beste, iki nota bir besteyim. Bu Vardı orası besledi de orayı çok sallamayın. Seni çöpe atacağım poşete yazık. Bir sigara yakacağım ateşe yazık. Aşk boyun ne acımak, boyu kü taşımak, yarayı taşımak. Boş ver gerisini gerisini unuttum şu an uğraşamam bile. Ya bir dakika biz stator için tel götür stator için tel götürüyorduk değil mi? Sanırım öyle bir şeyimiz vardı. Aynen. Evet, da 40 tel kullanıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Tü tü Ha ikisini ayıracaktık şimdi teli üreteceğimiz yere götürme kısmına geldik En sevdiğimiz kısım tabii ki de Bu arada burayı çok fazla şey yapmayın Buradan zaten hep bantlar geçecek Ha elimden geldiğince bir adamlık yer bırakmaya çalışacağım Çünkü ihtiyacım var ve Şimdi orayı bu kadar bizim fabrikaya yapıştırmaya gerek var mı? Var. Bu arada bizim şeyler bitti ya ya şaka maka. Ne çubuktan çubuk kaldı, ne şey kaldı yani. Çıktan. Bu arada güncel bir konudan da bahsedelim. Büyük ihtimalle benim şu anki yapacağım yorumu çoğu çoğu içerik üreticisi yapmıştır. Ama ben yine de yorumumu yapayım. Bildiğiniz üzere porçay porçay porçay hapse girdi. Bir parodi videosundan dolayı ıhh, üzücü videosunu izlediğimde şey gördüm yani şeyde yazması, başlıkta yazması değil oranın küçük resminde de gözükmesi gerekiyormuş paroli olduğu çünkü orası bir televizyon kanalı değilmiş ve Şey yapmıyorlar yani bir insan kendisi isteyerek tıklıyor değişik bir durum ne oldu ya Şimdi bizim şuraya birazcık daha şey getirmemiz lazım tabii ki de. Şimdi yani madem o en üstten gidecek bir dakika şimdi bir sıkıntı var ama. Ha, nasıl yapacağız ki? Dakikada 15, 15, 30, 30 üretip, 30 üretip, onu aha, yaparız ya, onu hallederiz. Biz neleri atlatmadık ki? evet yani cidden atlatmadık mı yani atlattık aslında bir sürü elektrik sıkıntısı çektik onları da atlattık bunu da atlatmamız gerekiyor bence bir zahmet Şu an ben bu işi yaparken fabrikayı sıkıntıya da götürüyor olabilirim sıkıntından da getiriyor olabilirim şimdi çok fazla iddiam yok bu konuda bir şey olarak Oyuncu olarak. Yani acaba gerçekten başarabilecek miyim bir şey? Hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle başaramayacağım. Şimdi tekrardan gidip boru almaya üşendiğim için... ...tabii ki de sileceğim. Türk mantığı. İçize Türk mantığı yani. Şimdi birazcık değişik bir şey yani hatta şey yapmış konuyu araştırdığımda gördüm ben de öyle bir az bir şey bakayım dedim ezel de mesela ondan dolayı girmiş hapse ama iki ay sonra çıkmış sanırım Porsche'ya bir dört yıl gibi bir şeyden bahsediyorlardı değişik bir durum hatta şey yazmış. Ezel Allah yardımcın olsun gibi bir şey yazmış Instagram'da etiketleyip Sanırım Instagram'daydı Hayır gezmiyordum Twitter'da gezerken gördüm anlayabiliyor musunuz? Ha zaten bu arada Instagram hesabımda yok Hala açmadım Gerek duymadım Instagram eşittir TikTok yani çünkü Reels. Sadece Reels. Yani orada bir şey de var. Dönen mizahlar falan da birazcık güzel. Ama bir Twitter kadar olamadı. Şu anlık. Olsundu be. Bir gün olacak. Olacak abisi. Olacak. Şimdi çok fazla da şey yapmayacağım. Bu kadar da fazladan da zorlayıp boş yer makinelerin çalışacağı yeri zorlamaya bence çok da gerek yok açıkçası. Aslında bence isterseniz şöyle de yapabiliriz be. Burayı bir krallık yapıp MK2 yapabiliriz. Hatta genel bütün bantları bile MK2 yapabilirim. Fabrikadaki gereken yerlere değişik bir durum ya. Parodidan hapse girmek ne bileyim? Biraz biraz değil hatta baya değişik bir durum. Neyse o zaman Allah yardımcısı olsun diyelim. Ne diyelim? Evet ve buradan yola da atlayabiliyorum. Yoldan bantı da atlayabiliyorum. Nasıl ama? Şimdi çok fazla da stator üretimini de ötelemeye gerek yok. Şimdi zaten oradaki bantlardan 40 40 kullan. Git. Git ve öl. Şurayı da şu şekilde Birazcık daha düzeltebilirsem Gerçekten burası on numara Bir stator üretim merkezi olabilir Çünkü ben statoru birazcık daha uzakta bırakmak istedim açıkçası Bu isteğimin sebebini sormayın Ne oldu? Aynen kardeşim İki dakikayı yalanına dayalı bir şey aradık diye var ya Hemen çıkıyorlar reklamı Ağzımın ortasına Evet buldum bağlanacak bir yer Şükür Şükran Bu arada Arapçada Şükran Teşekkür ederim demekmiş Yeni öğrendim Değişik bir dil Mesela Japonca'da da konnichiwa şeymiş Ne demekti lan konnichiwa Merhaba mı selam mı ne öyle bir şeymiş ya. Çok değişik diller var Mesela maorice dili Cidden ama şey var maorice dili diye bir şey var Çok değişik Yine Selam çakal ben hola Evet, bir yayın konuşmuştuk ve sanırım o yayın tekrarı silindiği için burada bir kez daha konuşacağım şu TikTok dilencileriyle ilgili. Hatta şey yapabiliriz bir ara, full öyle TikTok dilencilerini izleme canlı yayını yapabiliriz. Neden olmasın? En son gördüğüm şey Egemen, ne yaptın? En son oydu yani gördüğüm şey. Onun dışında da çok fazla hatta hiç TikTok indirmediğim için sadece YouTube Shorts'taki gördüklerini yetineceğim. Gerçi YouTube Shorts da biraz eşittir TikTok olmaya başladı ama çok çaktırmayın oraya. Egemen, yaptı? Bu arada aslında tek banttan çekip ayırsam da daha mantıklıydı ama neyse. Hatta neyse değil ya, tasarruf. Devir tasarruf devri. Şimdi ben geleceğe dönük birazcık daha yaptığım için her şeyi. Buranın da bence çok bir geleceği yok. Dolayısıyla uğraşmaya da gerek yok. O kadar. Şimdi ayırıcı... ...ve birleştir, gober. Bence daha iyi oldu böyle. Hatta birazcık dolmaları sıkıntı olacak ama... İtize böyle bölünüyormuş Cidden çok fazla şey kaldı ya Minecraft'ın üstünde etkisi Şimdi benim üretmem gereken şey neydi ben onu da unuttum ama Hangisi için bundan gerekiyordu? Hmm. <gülüyor> Statordan dakikada iki buçuk kullanıyor. Kablo sıkıntımız var şimdi de. Kablo için de tel lazım. ...soğuk su içebiliriz. <Gülüyor> bu arada aslında bu videoya başlık koymaya bile gerek yok da. Ay ay. Abi tek suçum benim... ...MK2 şeyini mi açmak yani cidden? Ya burayı düzgün yapayım bu arada ya. Hiç böyle olmadı. Evet, hop. Orayı da bir doldurursam daha güzel olacak dünya. Walli. -E. Walli. -E. Emirler. Tamam, emirler. Öyle diyorsun, öyle öyleyse öyledir kardeşim, hiç karışılmaz. Sıkıntı yoksa sıkıntı var kardeş. Bu arada elektriğe ekstra boost getirebiliriz artık ama birazcık pahalıya patlar o boost bize, haberiniz olsun. İki didik Zaten şunu da üreteceğiz de o daha zor Şu an ben yapılabilecek en kolaylarını yapmaya çalışacağım En çok da isteyen bu yok en az isteyen buymuş ah. Canlı yayın açmam lazım bir gigafiber isteyip adresime. Ne oluyor lan? Aaaa! Şimdi ne yapabilirim? Şimdi benim şu mevcuttaki kablo üretimine gidip bakmam lazım çünkü şu an dakikada 100 kullanacağız. Daha ne kadar şey olabilir, sıkıntı. Daha da bilmiyoruz. Güzel yer. Şimdi şu anki mevcut kablo üretimimin iyi olması gerek, olsa gerek ya da olması gerek değil. Burayı ben bayağı bu gibi bir şey diye hatırlıyordum. Ah, burası da yattı. Ya yeter ya. Değil mi? Sen 60 kullanıp 30 üreten bir hayvansın değil mi? Daha ne yapabilirim aga ben size? Buradaki bence ben kaynağı full sömürdüm yani. İngiltere oldum ben burada. Baksana arkadaki makinelere. Baksana. Adam dakikada 120 çıkartmaya başladı bu MK2 büyük ihtimalle. Aynen bir de MK2 hali bu yani. Ne yapayım? Buradan mı çalayım illa? Seçim yapmam lazım. Anlayacağın öyle bir seçim yapmam gerekiyor ki benim. Buradaki sistemi değiştiriyoruz. Karar verildi. Ama kaça buzutlanıyorsun işte. 150 falan olursun en, en fazla değil mi? Çünkü şu an sen normal desin. Hmm. 180, 180, kaç arttı? 120, 50 falan arttı. Burası bizi kurtarmaz bu arada. Neden böyle bir şey oldu? Orası bizi hiçbir şekilde ölsek de kurtarmaz zaten. Oradaki tel üretiminin kendine hayrının olmadığında yeni öğrendim tabii ki. Acaba yani. Hasıyarım olmasa ne yapacağız acaba? Onu 240'a falan upgrade'leyip oradan full tel ürettirmem lazım ya. Alternatif tarif çok kötü geldi bana. İğrenç gibi bir şey hatta. Şuradan da böyle uçacağız artık. Yani yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Dörded, död, död, död, hadi tut. Bu arada tutmasaydı çok kötü olacaktı. Bu arada Raftan final chapterı mı ne yayınlanmış? Öyle bir şeyler 120. Siz iki makine bunu üretiyorsunuz ha? Bu biz sanki oradaki birikmiş şeyle birazcık petrolü getirsek iyi olacak gibi. Sence bunu upgrade atmak mı, mk2 yapmak mı? Bence mk2 be. Yalnız ben o 100 taneyi almak istemem vücuduma. Bini üzer o. Ondan dolayı şuradan gidip bir tane Ah! Derin bir nefes alacağım. <Gülüyor> Ama cidden çok bunaltıcı bir şey ya. Dört tane çubuktan dolayı yani. Daha ne kadar alabilirim ki ya? Al bir iki alayım bari. Orada yaparım diye bu arada yapmadım burada. Bu arada yani cidden o şey yapanlar çok kötü olur büyük ihtimalle. Artık kafa beyin kalmıyordur adamlarda. Veya işte eklenti falan kullanıyorlardır malzeme için. Mesela şey varmış bazı workshop veya modlar varmış. Mesela bir kaynak var sadece dünyada bir yerde falan bulunuyor sanırım. Öyle bir şey vardı. Bu arada ben şuradan aşağıya düşseydim giderdi yani. Bir daha hiçbir şekilde almaya uğraşmazdım. Bir dakika oyun donmaya falan başladı. Düşürüp bana seriyi mi Evet şimdi de şeyimiz bitti ama çok da önemli değil o. Evet, Yunko ablamızın hi hikayesi vardı bir de. Birazcık kısaca ondan da bahsedeyim. Hikaye birazcık ağır ama. Ben dinlediğimde aşırı üzüldüm mü gördüğü işkenceler için üzüldüm açıkçası. Üzücü bir durum yani. böyle şey yapıyor. Oluyorlar işkence etmeye falan başlıyorlar. Kötü bir durum. Bayağı kötü bir durum hatta. Ö o kadar kötü ki. Şey yapmışlar. Tam okumadım ama sanırım kaçırmışlar. Ondan sonra işkence etmeye başlamışlar onu, tamamen 40 gün falan işkence etmişler Ondan sonra da ölü bulmuşlar kızı Aşırı üzücü bir durum Daha büyük ihtimalle o hikayenin şeyidir, görünen yüzüdür Daha bir de şey var YouTube politikalarının yorumlarına falan uymayan şey var. Çünkü bayağı yerleri sansürlemiş. Büyük ihtimalle yorum kaldırılmasın diye. 120 240 2 katına çıktıysa bir 4 tane daha kuracağız. Evet harika. Sağ olun matematik hocam sayenizde işlem yapabiliyorum. Bu arada matematiğim o kadar kötü değil. Soranlar varsa. Şimdi 60 120 peki. Bant niye bu kadar keskin kıvrılıyorsun bant? Üzüyorsun bize. Bizi deli ediyorsun. çok fazla şey de yapmayacağım. Şu an yanımda MK2 için şeyler fazla olduğu için onu onu yapacağım. Ama onun dışında Şimdi üç tane bağlanıyordu zaten maksimum. Sana onu bağlarım. Bir tane boşluk yer buldum muydu da öbüründe ona çakarız. Hadi çakmayalım bu sefer. 45 kullanıyorlar dakikada. 45 80 80 130 falan oluyor. Şunu sil. Şimdi bunlar 80 oluyorsan, sen 80 olur olursan kardeşime Azerbaycan'dan selamlar. Efendime söyleyeyim şuradan bir tane şey yapacağız. Şu an 45 sen kaç oluyordu? Yine gitti. 40 80 30'a düşürmek yeterli bence. Yani ben senin dakikada 9.75'e düşürsem sen her türlü alıcan mı alıcan onu gerisi, gerisi de o kadar önemli değil yani Şimdi hadi sen de mk3 ol da adam akıllı dağıtın Çatır çatır çıkarttığı kaynağı atıyor Bence gayet iyi Şimdi şurayı da ya bağla ya direkt hiç uğraşma. Git şuradan al, bağla, Mis Yani öbür tarafa gitmediği süreçte tamamen buraya fuldan akacak malzeme. <gülüyor> Şimdi geriye kalanını da artık kablo üretelim ve bitirmeliyiz artık sanki ya bölümü, değil mi? Hiçbir şey bitmiyor, fark ettiniz mi? <gülüyor> Bir üretimi stabilleştirmek birkaç bölüm sürüyor. Şimdi biz bunlarla öncelikle katerium tel ürettireceğiz. <gülüyor> İyi 15 kullanıyorlarmış dakikada. O da iyi. Ah seni de böyle bağlayalım. Sen de şöyle gel. Artık iyice şey yapıyoruz. Sınavda kaydırma yapmış gibi sistem kuruyoruz buraya. Olaya bak ya. Allah. Im. Kataryum tel zaten vardı bunda. Çok garip bir durum değil mi ya? Böyle birbirlerine eklenti yaparak yaşıyorlar. Şimdi çok da geri kalanıyla da uğraşmayacağım. Zaten bunlar dakikada 120 çıkartıyor. Bunları 4 makineye bölsen Bir İki Çok fazla yeşil çizgi var Canım sıkılmaya başlıyor Güzel Güzel ya yine bağlanmıyor biraz Aynen Aynen abicim sen çok haklısın Hep sensin ya haklısın Abicim Adamın sinirini bozma Tamam mı? raj on kesen kartlarla oyna tabi efendim şimdi ben seni buradan nasıl geçireyim Allah için bir söyle bakayım bana ha böyle geçermiş iyi sıkıntı yok bu arada yine şeyi yapmadım, yapmamışlar bir iki tane güncelleme gelmiştir de minik Onlarda da şu şeylerle birbirlerine bağlama olayını gene getirmemişler. Allah sizi helak etsin. Neydi bir de cin çıkarma ayini vardı. Bugün interneti düşmüş. Bir tane kadın ben cin çıkartıyorum deyip ortaya çıktı. Böyle cin çıkartıyorum falan diye takılıyor ortada. Ama oğlum ben seni daha nasıl koyabilirim acaba ya? Allah'ım. Delireceğim. geçeceğim? Adamlarda full akvaryum tel var ya işsiz gibi. 6300 tane teli taşımam gerekiyor bu arada. Yani cidden acaba niye ben bu kadar kataryum tel ürettiğimin onun da farkında değilim yani. Niye acaba bu kadar var? Yani cidden hızlı tel bu kadar hızlı biten bir şeyse o zaman iyi diyeceğim ama şu an bence o kadar iyi değil. İyi bitti sonunda. O kadar da uzun sürmedi. 500 lirsi teklenince daha bir yandan da üretiyor yalnız. O da iyi. Şimdi dakikada 60 çıkartıp zaten direk oraya saldığı için hiçbir sıkıntı yok bana göre. Ha tabii ki ben buraya ikinci makine koyabilecek miyim? Tabii ki hayır. Ne zaman koyduğumu gördünüz yani. Keşke iki, iki katlı yapaydık burayı zamanında. Upgradeleriz. Mantıklı. 45. 60. İki bulsa değer mi değmez. O zaman git. Şimdi yapmam gereken şey Buraya çift üretici atmak. Tekrardan. Ve yine tekrardan olmak üzere bunlar. Buraya tekrardan paylaştırıp tekrardan ve tekrardan buraya yeniden döşemekte geçiyor bütün sır. Haydar Bey, Mehmet Bey'i takacak, Mehmet Bey bana takacak. Ben Haydar Bey'i takacağım, Haydar Bey, Mehmet Bey'i takacak, Mehmet Bey bana takacak. Böyle haber niteliğinde bir şey oluşturacağız. Bunun Türkçe meali. Tam ne yapabilirim ya? Burada bırakalım mı ya bugün? Burada bırakmalıyız bence. Çok da şey yapmayın yani. Şimdi şuradan elektrik durumumuza bakıyorum. Niye öyle 500'e kadar düştü tüketim? Allah Allah. 500'lere niye düştü cidden? Bu kadar mı az makine çalışıyor sanki? Evet, çok da bir şey yapacağımıza delalet olması gerek. 30-60 kaç oluyor? 30-60-90-120. Artık gelecek bölüm büyük ihtimalle o kablolama denilen saçma sapan o şeyi üretmeye başlarız. O zaman yarın veya işte bir sonraki bölümde görüşürüz o zaman. Bay bay.